Bir önceki videoda bulduğumuz formüllerle paraboller üzerindeki noktaları hesaplama konusunda biraz da olsa deneyim elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu formüller tüm bu oranların t ile belirlenen bir orantıda olduğu üzerine kurulu. Bu videoda ise size bu formüllerin doğruluklarını kanıtlamak istiyorum. İspatı yaparken bu şekli kullanacağım. İsterseniz siz de daha sonra bununla oynayabilirsiniz. Her zamanki gibi burada t parametresi tarafından kontrol edilen bir ip sanatı çizgisi görüyorsunuz. T'yi değiştirdikçe ip sanatı çizgisinin de değiştiğini görüyorsunuz, öyle değil mi? Temas noktasının nerede olduğunu bulmak için kullanacağım yöntem, ilk bakışta biraz sinsi görünmesine rağmen benim bildiğim yöntemler arasında en kolay olanı. Önce başka bir ip sanatı çizgisi ekliyorum. Bunu kontrol eden parametre de S olsun. Şimdi de burada gördüğünüz yeşil kesişim noktası için bir ifade yazmaya çalışacağım. Peki sizce neden böyle bir şey yapıyorum? Dikkatlice izleyin ve S ile T birbirine yaklaştıkça neler oluyor bakın. S'yi T'ye yaklaştırdıkça kesişim noktasına ne olduğuna çok dikkat edin tamam mı? Evet hareket ediyor ve giderek parabole yaklaşıyor. T'ye eşit olduğunda ise kesişim noktasının parabolün üzerine geldiğini görüyoruz. Öyleyse buradaki kesişim noktasının nerede olduğu ile ilgili bir formül yazabilirsem temas noktasının nerede olacağını da bulabilirim. Şimdi videoyu durdurup bu şekilde biraz oynamanız ve yaptıklarınızın cebirsel olarak ne anlama geldiğini anlamanız için biraz zaman vermek istiyorum.